Ne oldu babacığım? <gülüyor> Hı. Evet. Söyle baba. Babay, söyle, babay, söyle. Olsun baba ııı. Söyle. Durusun babamsun. Evet. Hı. <gülüyor> ne anlatıyorsun Nann babacığım. Ha. Ay. Allah. Anne. Bebeğim. Babacığım. Ay. <gülüyor> ne kadar özlemişim sesini ya. Babacığım. Sesler ataya aitti, atı Ata artık ee, yavaş yavaş sesini çıkartmaya başladı. Böyle ara ara mırıldanmaları oluyordu ama ilk defa böyle güzel bir şekilde sesini duyurdu bize ve sesiyle uyandırdı bizi şükürler olsun. Yavaş yavaş sesi de çıkar inşallah. İnşallah konuşurum de. Konuşacağım anneciğim de. Her şeyi yapacağım de. Kuzucuğum. Atış. Anlat anneciğim sen ses mi çıkardın kuzum? Ne dedin anneciğim sen bize? Uyanın mı dedin anneyle babaya? Çok tatlı seslere çıktı bugün, çok duygulandık gerçekten. Hiç beklemiyorduk çünkü yani sesler çıkıyor ama hani rüya falan görüyoruz zannettik biz Tarık da öyle, ben de öyle. Sonra baktık sesler hani artmaya başladı. Ata mı uyandı atanın mı sesi acaba dışarıdan mı geliyor bir de bizim birinci katı olduğu için arka tarafı da hemen park çocukların sesi falan geliyor orada bir biz çocukların sesi zannettik ta ki böyle kalkıp atanın mırıldanmalarını duyana kadar baya bir uzun sürdü bu çok güzel bir şey atanın sesini çıkartabilmesi e, derdini anlatabilmesi canı acıdığında bunu belli etmesi 4 aydır biz bunu yaşayamıyorduk maalesef ki Trakeostomi açıldıktan sonra komple sesi kesilmişti e, çünkü bize doktorumuz da demişti trakeostomi açıldıktan sonra yani sesi çıkmayabilir bu şekilde hayatına devam edebilir. Hiçbir şekilde sesini duyamayabilirsiniz. Bu bizi çok üzmüştü. Aslında en ağır gelen şeylerden bir tanesi de buydu bizim için. O dönemde kapıda beklerken bana şey demiş. Hiç mi ses çıkmayacak demiştim. Hiç sesini duyamayabilirsiniz demişti. Tabii ki bunu duymak bir anne için, baba için çok ağır bir şey. Ve yine mucizesini gerçekleştirdi. Ee, sabah sesiyle uyandırdı bizi. İnşallah hani trekostomiden de kurtulur ilerleyen zamanlarda. Şimdi birazcık size Atay'ı göstereyim. Atoş. Annem. Atoş. Oğlum. Mis gibi kokuyor oğlum ya. Mis mis mis mis. Oh. Atoş. Atış bal bal bal. Atış bal kaymak. Bal kaymak benim oğlum. Ben de bir sesim çıktı bugün de sonra konuşacağım anneciğim de. Vallahi konuşacağım anneciğim de. Herkese sizi çok seviyorum diyeceğim de. Yaklaşık 4 ay sonra bir gece uykumda rüya görüyorum zannettim. Normalde ben oğlum hiç rüyalarımda göremiyorum. Belki de bilinçaltımı bunu yerleştirdiğim için bilmiyorum. Hani hayal kırıklığına uğramaktan korkuyorum. Ve sesiyle uyandırdı beni. <gülüyor> o güzel sesini duyabildik. Ve sonrasında bu sesleri devam etmeye başladı. Yani Allah büyük. İnşallah bu cihazdan da kurtuluruz. İnşallah kendi nefesini alabilir. Bu cihazlara gerek duymadan hayatını idame ettirebilir. Ama hayatında duyduğum en muhteşem sesli diyebilirim. Hiç aklıma gelmezdi. Bir gün oğlumun ağlayıp da onun sesine sevineceğim, bununla mutlu olabileceğim. Yani hiç böyle hayaller kurmamıştım. Şimdi en büyük hayalim onun sesine devam ettirebilmesi. Yani arada ondan böyle bir ses geliyor. Sesini çıkartıyor. Dünyanın en mutlu insanı, dünyanın en mutlu annesi, ben oluyorum. Sesi, nefesi, her şeye değer. Dünyalar güzel bir çocuk çünkü.